2019 Antalya Kumluca ee, Bayci'dayız. Ali Sayın rekor gelişim müşterimiz. 2 yıldır. İki yıldır kullanıyor. Serasında rekor gelişim kullanıyorlar. Bu sene burada domateste de tekrar kullandılar. Tekrar. E, Ala abi bu sera toprağı nasıldı? Ondan bahsedelim. Şimdi Sonra şöyle... değişimler ne oldu? Toprağımız, bakarak. Toprağımızın altı çamur yani taban toprak yakın. Hı hı. Çamur. Rekor gelişim iki yıldır kullanıyorum ben. Çok memnunuz. yani yüzeyde toprak. Düzenlemesinde yani şu ağaçların bu mevsimde tepeleri inceliyor gidiyordu yani. Şu anda mesela şu tepe şunlardan şu, bahsediyoruz değil mi? Yani. Şu incelmeden. Tarihinde şu anda çiçeklerimizin gelişi de. Bunun bir. cinsi nedir? Elika. Elika. Elika domates. Bir de burada siz e, çift çatal, Tavanlar, çatal, çatal kendiniz kaldırmışsınız bu aynen. şekilde. Aynen yani saçaklar canlı diye. Saçaklar canlı Ölmemizden. diye. Geçen yılda şu. kullandım zaten. Verim anlamında ne söyleyebilirsiniz? Şöyle gösterelim şuradan? Verim diye. anlamında memnunum ben yani çok memnunum. Zaten bu burada mesela şu burada anda. burada mesela şey kullanmadan önce dekor gelişimden önce ee, nasıl bir sorun yaşıyorduk? Yani toprakta şu, mesela yılın mevsimde mi? mesela yaz mevsiminde veya bahar mevsiminde sıkıntı yok ama bu zamanlara geldiğimiz zaman da ağaçlar boşalıyordu. saçak çalışmaz oluyordu yani. Boşalıyordu. Yani bu verimleri alma şansımız olmuyordu. Verim anlamında verim artıydı. Onun için domatesi dikmeye bıraktırdım yani ben. Domatesi de... bırakmıştık yani tekrardan de... başladık. Peki Güzel. suyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani sulamayla ilgili nasıl bir fayda sağlıyor? Şimdi abi? şöyle bizim burada suyumuz gıt zaten. Tamam. Yani az sularla Yani bölgedeki dışında. su e, durumu Su yok durumu yani. Gıt yani az gıt. suyla sulayabiliriz. Bu suyu çok isteyen bir çeşit. Evet. Yani Ağustos zamanında 10-15 dakika, 15 dakika. Yani daha fazla verebilsek, suyumuz olsa daha fazla verir Peki daha... rekor gelişimin Güzel. bu su konusunda desteği oldu mu size, artısı to oldu mu? Toprak düzenli oldu şu anda yani suyu olarak da suyu tutumu olarak. Göstersek mi şuradan bir toprağın şeyini, yapısını? Hadi Şöyle bakalım. yakından gösterelim. Yani, yani toprağımız şu şekilde bak. Yani öyle... Burada bu sene Samra uygulaması var mıydı? Burada... Bunu dikeceğim yapmadım ben. Yapmadınız. Günlük altında silor yaptım geçen Hı -hı. sene. Geçen sene uyguladınız, bu sene yapmadınız. Bu sene uygulamadım. Anladım. Ama şu an gayet güzel görünüyor. Nemliliği, şeyi. Böyle Nemli şey yani. meyveleri de şöyle çekelim. Yavaş yavaş. Yani meyvelerden da. ziyade şu tepelerin şu anda şu şekil olması. Tepesüğün yani, uçların <gülüyor> kalın gitmesi, dolu olması. içleri yani şu dolu. Şu anda boş değil. Görünüyor. Şu anda Peki. Güzel yani memnunuz. Burada verim iyi dedik. Zaten bu bölgede altı balçık diyorsunuz. Evet, altı. Şey anlamında. Yani genel olarak demeyelim de benim bu seramda Bu serada sorunluydu. yani genel ee, olarak her hepsini kapsarsak Anladım. Yani değil yani. Peki tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Tavsiye ederim. Kumucalı e, seracılara Türkiye'deki Antalya'daki Mersin'deki Tavsiye ederim. Çok memnunum ben. Kullandınız. 2 yıldır kullanıyorsunuz. Denesinler yani hiç edemezsen her yere kullanmasalar bile bir kısım da kullanıp denesinler, denesinler yani görsünler yani aradaki Peki farkı. şeyi soracağım işçilikle <gülüyor> alakalı işçilik, işçiliği zor değil değil mi rekor gelişimin uygulama de işçiliği. Değil o basit yani aynı çok basit yani. Sıralara yani attınız şeye sıraları. karıştırdınız fideleri diktiniz. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Memnunum zaten yani. herkesin kullanmasını isterim. Bir, şey, bir de maliyetten. matematik yapalım mı? Bir de şeyi sorayım rekor gelişimi verdiğiniz <gülüyor> paranın karşılığını. Fazlasını kazandırıyor mu size? Tabii ki. Gübreler aldığımız mesela gübre alıyoruz ya. Hı -hı. Bu saçak çalışmadığı zaman en kalitelisini almak zorundayız gübrenin. Gübre Aldırma alımını arttırdığı için, için gübreden de tabii, oradan da e, fayda görüyorsunuz. Var. Yani memnunum ben. Ya Memnunsunuz. Yani. Ee, biz teşekkür ederiz size. Seranızı gezdirdiniz. Bol bereketli teşekkür olsun. Ederim. Şöyle Sağ bakalım oldum. karşıya.